Saygıdeğer izleyicilerimiz, hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte çok kıymetli bir yazarımızı e, konuk olarak alıyoruz yayınımıza. Arif Hocam moderatörlüğünde ve ben moderatörlüğünde çok kıymetli genç şair Yusuf Minnet'le birlikte sizlerin karşısındayız. Arif Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Yusuf Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet hocam vakit kaybetmeden başlayalım. Yusuf evet. Bey çok kısa kendinize tanıtabilir misiniz bizlere? Evet. Ankaralı genç sahibimiz. E, hocam, Arif Hocam, birazcık da sizler hani bahsedelim Yusuf Bey'den. Sizler ne söylemek istersiniz? Evet, Büşra'cığım, e, Yusuf maşallah azmiyle, başarısıyla e, beni hayran bıraktı kendisine. Kendisi dört tane kitap çıkartmış. E, gerçekten ben hayran kaldım. Yusuf, şöyle kitaplarını bize ekran görüntüsü olarak gösterebilir misin ekrandan? Evet. Biz de bu sırada hani konuşmaya devam edelim. Eee bildiğimiz kadarıyla. Evet. İlk bu Evet. İlk sabahla. Bu ne gibi Biraz daha yaklaştırır mısın onu? Tabii ki. Ne gibi? Akşamdan şiirler. Yusuf minnet. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> bir boz kurtun sesi. Bu <gülüyor> sesi evet. çok güzel. Bu maşallah da bu da onun kitabı. Bu da son <gülüyor> kitabı. <gülüyor> evet, evet tebrikler şimdi ol. son kitabı. Evet. Yusuf tebrik ediyoruz seni. Çok güzel, çok maşallah. Hayran kaldım sana. <gülüyor> Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Teşekkür <gülüyor> Yusuf Bey gerçekten. Kıymetli izleyicilerimiz Yusuf Bey genç şairimiz. 26 yaşında Ankaralı. Kendisi yıllarda evet. şiirler yazmakta. En büyük destekçisi evet. de bildiğim kadarıyla annesi galiba. Annesinin evet. desteğiyle evet. değil mi? Aynı. Aynı. Evet, annesinin destek vermeleriyle. Ee, Yusuf, bildiğim kadarıyla şiirlerini yazarken odaya giriyormuşsun. Kapıyı kilitleyip müzik dinleyerek şiir yazıyormuşsun. Evet, aynen öyle. Aynen, aynen evet, öyle. Şiir yazmak sana ne hissettiriyor? Diyor, ozalimi İyi oluyor yani. Evet, Arif Hocam. Evet. Yusuf, e, engelin nedir? Bize bahsedebilir misin azıcık, kısacık? Ben <gülüyor> doğumda Doktor hatası. Doktor evet. Evet, ama Yusuf hiçbir şekilde e, bunları bir kendine engel olarak görmeyip her daim evet. yazmaya devam etmiş. Kendisini tebrik ediyoruz. Yeni evet. projelerin var mı? Var. Evet. Şiir mi yazmaya hmm. devam edecekti? Evet. <gülüyor> şiir yazmaya devam edecek misin Yusuf? Evet. Evet. Evet. Yorum. Evet. Kendisi tamam. yazmaya devam edecek. Maşallah diyoruz gerçekten kendisine. Yani hayran bıraktı. Şiirlerini okudum Yusuf. Gerçekten çok güzel şeyler yazmışsın. Tebrik ediyorum seni gönülden. Düşracım, ee, Yusuf'un bir kısa şiirini ben buradan okuyabilir miyim? <gülüyor> Tabii ki hocam. Buyurun. Babasına yazmış. Hayatta bir kere bile isyan etmeyen, helalinden alın teriyle ocağına ekmek getiren... Yükü alır bile olsa, yok demeyen tek varlık babadır. İçinde savaşır, yapabilmek için tüm gücüyle uğraşır, bir tebessüm görmek için canını ortaya koyan babadır. Evet çok güzel gerçekten tebrik ederim seni. Çok güzel yazmışsın. Yüreğine sağlık. Teşekkür ediyoruz. Peki hiç şiir dışında hikaye yazmayı ya da roman yazmayı düşündün mü? De de de Genetim ama o olmaz. Evet, <gülüyor> İnşallah ilerleyen zamanlarda yeni projelerinde görmek isteriz tabii ki. Ee, peki şimdi ne, e, hang, nereden ilham alarak yazıyorsun Yusuf? Valla öyle o kadar geliyor. Yani, öyle yani başka <gülüyor> başka <gülüyor> bir şey yok yani. Harika ya. Gerçekten harika. Şu an bayıldım hani. Oturarak geliyor ilhamlar. Evet, ya. tebrik ediyorum seni. Süper. Teşekkür ederim. Evet, Yusuf. Söylemek istediğin bir şey var mı bizlere? Ya, Biz de iniz için, bu yayın için teşekkür ederim. Yani. Biz sana teşekkür ederiz Yusuf. Evet. Kıymetli izleyicilerimiz şunu da söyleyelim. Yusuf Instagram hesabı var. Yani o, onun Çok üzerinden iyi. yayınlar yapıyor. E, gönderiler paylaşıyor. Yusuf'u Yusuf Minnet şeklinde aratırsanız çıkacaktır. Evet. takip edelim. Yusuf'u da bu şekilde evet. destek olalım inşallah. Evet. Lütfen. Lütfen. <gülüyor> Çok teşekkür tamam. ederiz Yusuf sana. Seni fazla görmedin. Tamam. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ayyini alacağım. Tamam. Allah'a emanet olun. Sen neye bak? Hadi. Tamam. <gülüyor> tamam. Evet Arif Hocam son olarak ne söylemek istersiniz? Valla Büşra'cığım ee, hem duygulandım hem böyle hayran kaldım. Yani... Ee, Engel tanımıyorlar maşallah Allah emanet olsunlar. Yani onların azimleri, onların gayretleri, başarıları tam bir örnek, evet. tam bir örnek. Ben halen kaldım gerçekten. Kesinlikle hocam. Hani engel bedende değil. Hani yürekte olmasın o engel. Hani yürekten bir şeyleri isteyince gerçekten insanların bu hayatta başaramayacağı asla bir şey yoktur. Hani istedikten sonra hiçbir şey bize engel değildir. Böyle yazarlarımızın artmasına diliyorum, temenni ediyorum. Bizleri izleyenlere de teşekkür ederiz. Başka bir yayında tekrardan görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın. hoşçakalın.